Herkese merhaba ben Tolga Özbek Bugün denizlere uzanıyoruz Deniz avacılığı ana konumuz ve uçak gemilerinde uçakların tam iki buçuk saniyede kalkış hızlarına ulaştırılan katapul sistemleri Eski nesil sistemler su buharıyla çalışırken yeni nesil sistemlerde elektromanyetiğe geçildi Elektromanyetik uçak fırlatma sistemi emal olarak adlandırılan bu yeni nesil sistem yavaş yavaş uçak gemilerinde yer alıyor. Amerika'da donanmanın Ford sınıfı uçak gemilerini kullanmaya başladı ve sistemin ilk ihracat ülkesi de Fransa oldu. Ben bu sistemle ilgili uzun zamandır bir şeyler okuyup bir şeyler öğrenmeye çalışırken en merak ettiğim konusu fiyatıydı ve Fransa tek bir sistemi 1.3 milyar dolara satın aldı. Bununla ilgili izin de Amerikanın savunma işleri ile ilgili e, hükümet tarafındaki çalışmaları yapan ajans tarafından onaylandı. 1.3 milyar dolar eşittir. 2 adet TCG Anadolu büyüklüğünde geminin fiyatına eşit. Bizim TCG Anadolu'nun fiyatı 650 milyon dolar yani ondan 2 tane için ödediğimiz para eşittir. Bir elektromanyetik uçak fırlatma sistemi. Peki bu sistem ne işe yarıyor? Eskisinden farkları ne? Ve niye bu kadar pahalı? Bu konuyu bugünkü videomuzda birlikte işliyoruz. O ağır motorlu uçak 1903 yılında Wright kardeşler tarafından yapıldı ama uçak gemilerini 1. Dünya Savaşı'nda görmeye başladık. 2. Dünya Savaşı'nda ise savaşın akışını rolünü değiştiren bir yapıya kavuştular. O yıllarda tabi pervaneli uçaklar güverteden pis gibi kullanıp kendi güçleriyle ekstra bir fırlatma sistemine ihtiyaç duymadan havalanabiliyordu. Çünkü uçaklar hafif, motorları güçlüydü. Günümüzde tabi bu Yeni nesil jetlerin ortaya çıkması, artan ağırlıklar, mühimmatlar, havada kalı süreleri gibi gibi konular arka arkaya görünce artık güvertelerin o 91 metrelik pisti uçakların kalkışı tek başlarına müsait değil. Bunun için de katapul sistemi geliştirildi. Katapul sistemi çok basitçe bir sapan düşünün. Sapanı çekiyorsunuz ve sapanın bu arkasında tuttuğunuz yerde taş yerine uçak var ve bırakıyorsunuz. Sistem... Basınç altında tutulmuş su buharının hareket ettirdiği o pistonlarla çalışıyor. Güvertede bir ray gibi bir sistem var. Uçağın burun iç takımı bağlanıyor ve oray gibi o gördüğünüz o takoz hızla fırlıyor ve uçağı da çekmeye başlıyor. 0. saniyeden 2.5. saniyeye yani o kısacık sürede uçağın süratini 0 nat'tan 165 nat'a yani saatte yaklaşık 305 kilometreye kadar çıkartıyor bu sistem Güverte bitiyor Uçakta güverteden fırlamış oluyor Ve kalkış havada tutunma süretine de erişmiş oluyor Uçağın motorları maksimum güçte çalıştığı için Kanatlardaki tutunmayla birlikte uçak yükselmeye başlıyor Ve görev yapacağı irtifaya devam ediyor Bu sistem basitçe böyle çok basit anlatıyorum çok basit gibi duruyor ama inanılmaz karmaşık inanılmaz yüksek güç isteyen ve çok hızlı bir şekilde uçakları öyle pat pat pat pat pat arkaya atamayan bir sistem bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemileri nükleer güçle çalışıyor yani çok büyük bir reaktörün çalıştırdığı oluşturduğu bir güç var. Bu reaktörden güç özel kazanlara doğru iletiliyor temiz suyuda buhar oluşturuluyor bu buhar yüksek ısıda ve çok ciddi basınç altında tüplere basılıyor ve buradan buhar serbest bırakıldığı zaman işte gördüğünüz o sistem hızlı bir şekilde uçağa atmaya başlıyor. Şimdi uçağı kaldırdınız o sistemin tekrar geri gelmesi, buharıyla ilgili işte sıcaklık basınca ulaştırılması bunlar zaman alıyor. Ve hemen öyle arka arkaya uçakları kaldıramıyorsunuz veya Tamam çok büyük verimlilikle çalışıyor. İşte uçakta birden çok katapult sistemi var. Hani biri arızalansa öbürkü öbürkü hani 2 ile 4 arasında değişiyor Amerikan uçak gemilerindeki katapult sistemi. Ama bir tanesi işte arızalandığı zaman bütün operasyonunuz duruyor. Örneğin bir yere bir saldırı yapılacak. 30 uçak kaldıracaksınız. 5'i kalktı. E 25'i gidemiş. O uçaklar ne yapacak? Mühimmatlar ne yapacaklar? Çok ciddi risk. Bu nedenle Uçak gemileri için yeni yeni katapult sistemleri ne olabilir diye e, bilim adamları çalışmaya başladığı zaman ortaya elektromanyetik güçte çalışan, elektrik gücüyle ana kullandığı güç elektrik olan bir sistem geliştirildi. Ama tabii bu sistem inanılmaz yüksek teknolojiye sahip, çok pahalı bir sistem fakat bir sürü avantajı var. Örneğin katapultlarda o buharlı katapultlarda belirli bir ağırlığa kadar uçakları atabiliyorsunuz. O atış sırasında da uçağın üzerine çok ciddi bir yük biniyor. Nedir bu yük? Gövdeyi hasarlıyorsunuz. Kanatları hasarlıyorsunuz. iniş takımlarını hasarlıyorsunuz. Bu tabi her uçuşun sonrasında kanadı kırıldı, gövdesi çatladı falan değil. Zamanla birlikte bunların hasarları artıyor ve sizin Operasyon maliyetleriniz yükselmeye başlıyor. Normalde uçağın 30 yıllık, 40 yıllık hizmet süreleri kısalmaya başlıyor. Ve büyük bakımlar yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ve bu büyük bakımlar uçağın fiyatını aşmaya başlıyor. Elektrik, elektromanyetik fırlatma sisteminde bu tür hasarlar minimuma iniyor. Yani uçağa çok fazla hasar vermiyorsunuz. Bu yapıdan dolayı bakım ve operasyon maliyetine çok ciddi bir düşüş sağlıyor. Diğer taraftan, Öyle çok büyük, devasa uçakları atamıyorsunuz uçak gemisine. Ama elektromanyetik sistemin bunu gerçekleştirebilecek gücü oluşturuyor. Bir de buharla çalışan sistemler, İHA'lar yani insansız savaş araçları gibi çok hafif sistemleri atamıyor. Çünkü çok ciddi bir güç tabiri caizse orantısız güç uyguluyor. İşte kanadı, gövdesi normal uçaklar gibi çok kuvvetli değil İHA'larda. Hafiflik çünkü ön planda. Olduğu için hemen hasarlanıyor, kırılıyor, dağılıyor. Elektromanyetik kalkış sistemi, katapult sisteminde burada çok hafif araçlarını çok hızlı ve yük bindirmeden de atabiliyorsunuz. Bu da bir başka avantajı. Normalde dakikada bir veya bir buçuk dakikada bir kalkış yapılırken katapultta elektromanyetik sistemde bu süre 45 saniyeye kadar düşüyor. Ve arıza olanları da gayet düşük bir durumda bu operasyon gerçekleştiriliyor. Bir de tabi olayın hazırlığı var. Yani normalde tabi bir uçak gemisi üzerinden 24 saat uçaklar inip kalkmıyor. Sizin operasyonu, uçuş operasyonu başlayacağı zaman bu buharlı katapoz sistemin hazırlıkları epey bir sürüyor. İşte bu hazırlıkların yapılması elektromanyetik sistemde 15 dakikaya kadar düşürmüş durumda. Tabi teknolojiyi Avantajlar şunlar bunlar genel bir hesap yaptığınız zaman buharlı sistemlere göre manyetik elektromanyetik sistemin o 1.3 milyar dolarlık fiyatı uzun vadede çıkıyor ve size artı değer olarak yazıyor. Bu nedenle de önümüzdeki yıllardan itibaren elektromanyetik katapul sisteminin Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi filolarına da uygulanması hedefliyor. Veya gemi hizmetten çıkacaksa yerine yapılan uçak gemisinde bu sistemin kullanılması hedefleniyor. Bu yüksek fiyatı bir önceki Amerikan başkanı Trump'ın da epey bir ağzına dolanmıştı. Hatta Time dergisine verdiği röportajda biz buna çok para harcıyoruz, çok da verim alıyor muyuz alamıyoruz bu biraz soru işareti demesi işin gidişatını da açıkçası değiştirmişti. Şimdi Fransa ile girdik videoya tekrar Fransa ile devam edelim. Fransa'nın şu an en önemli uçak gemisi, envanterindeki en kuvvetli tek gemisi şardegol uçak gemisi. Bu geminin 2030'lu yıllarda yenilenmesi hedefleniyor. Çünkü şardegol 20. yılını doldurmuş durumda. Bu süreç içerisinde 2033-2038 arasında bu yeni gemi inşa edilecek. Ve bu elektromanyetik katapos sistemini, Fransızlar Amerika'dan 1.3 milyar dolar gibi devasa ve dehşet bir para ödeyerek bu uçak gemileri için alıyorlar. Bu uçak gemisinde de işte bu geminin yapılması, arkasından üretilmesi, eğitim çalışmaları derken bununla ilgili çalışmaları tamamlayıp yeni nesil bir sistemle bu geminin operasyonunu yapması hedefleniyor. Şimdi kalkarken anlattım size bir sapan gibi fırlatıyor ve kalkış gerçekleştiriliyor. İniş daha da zor. Çünkü bir şekilde havalanıyorsunuz. Her havalanan, kalkan hava aracı bir şekilde dönüyor yere. Görev sonrasında da o 91 metreye inmeniz gerekiyor. İşte sistem burada da kullanılıyor. Şöyle kullanılıyor. Bir kere pilot çok düşük süratte yaklaşmak zorunda. Bu nedenle donanma için inşa edilmiş uçakların kanatları, flapları, kanatçıkları normal uçaklara göre çok büyüktür. Çünkü düşük süratte havada durması lazım. Ne kadar yavaş gelirse o kadar inişi garantidir. Ve adeta bu stol olarak adlandırılan süratsiz kanma limitinin böyle bir tık üstünde uçulur. Güverteye ana iniş takımları değmesiyle birlikte uçağın arkasındaki kanca teli yakalar. Ve o uçağın süratinin o telin esnemesiyle sünümlendirilmesi gerekir. Onun için de işte... Bu elektromanyetik e, uçak kalkma veya iniş sistemi kullanılıyor. Bu sünümlendirme aradaki bunun bağlı olduğu sistem vasıtasıyla yavaşlatılıyor uçak. Geri geri gelirken uçağın pilotun gaz açıp o çok hızlı geri gidişi de önlemesi gerekiyor. Birden fazla tel var güverte üzerinde. Eğer iniş sırasında kanca işte birinci ikinci teli yakalayamazsa uçağın tekrar havalanması gerekiyor. Eğer havalanamayacaksa da pilotun fırlatma koltuklarını kullanıp uçağı terk etmesi gerekiyor. Terk edemezse denize düşecek ve tabii ki hayati tehlike meydana gelecek. İşte bu durumda o tekrar gaz açtığında çok hızlı motorların reaksiyon vererek uçağın o kalkış hızını ulaşması gerekiyor. Bunlar gerçekten donanma havacılığının çok zorlu, çok dikkat isteyen, hata kaldırmayan ve tabii bunun yanında da bol bol kaza getiren bir sistem ama sonuçta ülkelerin dolanması açısından yüzen uçak gemileri büyük stratejik önem taşıyor. Şimdi diyeceksiniz ki elektromanyetik bu uçak kaldırma sistemi sadece Amerika'nın bulduğu bir şey mi? Hayır. Bu sistemi Çinliler de üzerine çalışıyorlar ve Çinliler yaptıkları 3. uçak gemisine bu sistemi adapte edip ...operasyonel yeteneklerini arttırmayı hedefliyorlar. Keza 2018'de Ruslar da yeni bir uçak gemisi yapacaklarını açıklamışlardı. Uçak gemisindeki sistemin de benzer bir elektromanyetik katapult benzeri bir sistemle çalışması hedefleniyor. Bakalım bu işlerde olaylar nereye doğru gidecek? Bu da gerçekten soru işareti. Yüksek teknoloji, çok yeni nesil teknolojilerin uygulanması... O alışılmış klasik yapının yıkılmasına ve çok farklı hava araçlarının uçaklardan fırlatılarak operasyon yapılmasına imkan sunuyor. Bakalım neler olacak ben de çok merak ediyorum. Bugün Fransa'nın bu sistemi almasıyla ben fiyatını da çok merak ediyorum 1.3 milyar dolar olarak elektromanyetik katapus sisteminde fiyatını öğrenmiş olduk. Sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizleri lütfen sosyal medya üzerinden takip edin. Telegram kanalından anlık haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Eğer ben böyle hızlıca bir bakarım neler olmuş derseniz Telegram kanalımıza sizi bekliyoruz. Bize sorularınızı info.tolgaözmek.com adresinden atabilirsiniz veya yorum yazabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve de abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.